Evet arkadaşlar bir videomuza daha hoş geldiniz 17-12-2018 Pazartesi formülü arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim sonuna kadar izleyin arkadaşlar mutlaka çünkü çok yararlanacaksınız daha önceki videolarımızı da seyrettiyseniz şimdi arkadaşlar benim videolarımda iki tane video çekiyorum bu ilk yarı ikinci yarı videosu arkadaşlar 17-12-2018 Burada gördüğünüz gibi 156, 157 ve 529. maçları seçtim arkadaşlar. 156'ya 3 tane seçenek verdim. 157'ye 3 tane seçenek verdim. 529'a 2 tane seçenek verdim. İlk yarı, ikinci yarı. Ee, şimdi sen daha önce bu sistemde oynadın. Bir sürü video çektin, tutturdun mu diye soranlar var arkadaşlar yorumlarda. Hemen ispatlayayım arkadaşlar size. Bakın şurada görüyorsunuz. Şöyle hemen düzgünce koyarsak. 13-12-2018 Perşembe günü aynı şekilde bakın ilk yarı ikinci yarı oynamıştım. Bakın şurada gördüğünüz kolon dördüncü kupon tuttu arkadaşlar. 9 kupon 9'da 18 kupon da şu tuttu ama aldığı verdiği parayı aldı bu oynayan kişi. Gördüğünüz gibi ispatı bu arkadaşlar. Şimdi formülümüze geçelim arkadaşlar. Bunu alalım buradan. Şimdi 3 tane maçımızı seçtik. İlk yarı ikinci yarı niye? Çünkü bunların ganyanları yüksek. Buradaki amacımız az maç oynayıp ganyanı yüksek olsun. Çarpıldığında çok para alalım arkadaşlar. Biz burada ihtimalleri azalttık. Burada gördüğünüz gibi 3'ün ikili kombinasyonlarını yaptık arkadaşlar. Şimdi 156'ya 01 02 00 ilk yarı ikinci yarı, 157'ye de ilk yarı ikinci yarı, 529'a da 2 tane ilk yarı ikinci yarı yazdık. Şimdi bu maçları oynamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ben size burada sistemin temelini anlatıyorum. Bu sistemi kendi yazdığınız ilk yarı ikinci yarı maçlarını uygulayabilirsiniz. Yani başka maçları seçersiniz. Üçer ihtimal koyarsanız şablon bu. Ben size şablonu anlatıyorum. Dolayısıyla benim bu anlattığım şablon ömür boyu geçerli. Her gün geçerli. Her maçlarda geçerli. İlla 17 12 2018e geçerli değil arkadaşlar. Bu maçlar için burada geçerli. Ama her gün maçlar değişiyor. Günler değişiyor sadece. Ama sistem aynı, bu kombinasyon sistemi değişmez. Şimdi birinci maç 156, böyle bir maç seçtik. Buraya 9 tane burada kuponumuz var, 9 da bir kuponda var, 18 kupon. Ama 3 misli, 5 misli yaptığınız en az 3 misli yapabiliyorsunuz. Verdiğiniz parayı çıkarıyorsunuz, tutarsa, e birazcık ya şansımız olacak tabi. Şimdi bakın 156 yazdık, 0'dan 1'e, sıfırdan bire, sıfırdan bire, yani şu ilk seçenek. 156'ya devam ettik. 0'dan 2'ye, 0'dan 2'ye, 0'dan 2'ye. 156'ya devam ettik. Üçüncü seçenek 0'dan 0'a, 0'dan 0'a, 0'dan 0'a. Yani bunların hepsi arkadaşlar. Pardon ufak bir kaza oldu. Yani bunların hepsi arkadaşlar. 9 tane kupon. Yukarıdan aşağı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İlk 9 kuponumuz bunlar arkadaşlar. ikinci 9 kuponumuz da var. Ona devam edeceğiz. Şimdi bunu yazdık arkadaşlar 156'yı. Şimdi 156 yazdık sıra 157'de 157'ye 3 tane seçenek vermiştik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a hepsini birer tane seçeneği buraya yazıyoruz. 157 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a 157 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a yani birer tane her kupona ayrı ayrı bunu yazdık. 9 tane kupona bölüştürdük. Şimdi 529'a geldik arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 1'den 1'e 0'dan 1'e. Birdenbire'yi banko 9 kupona birden yazdık bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ayrı ayrı bunların hepsi birer tane kupon şimdi bu 9 kupon arkadaşlar bunu yazdık şimdi devam edelim sonuna kadar izlemeye devam edin arkadaşlar şimdi ikinci şablona geldik bu ikinci şablonda da arkadaşlar biraz öncekinin devamı bu şurada bir ufak bir düzeltme yapmam gerekiyor arkadaşlar Evet, devam ediyoruz şimdi. Hemen düzelttik. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, biraz önce 9 kupon oynadık. 9 kuponda burada oynuyoruz arkadaşlar. 156'yı yine yazdık. 3 tane 0'dan 1'e, 156 3 tane 0'dan 2'ye, 156 3 tane 0'dan 3'e. 157 dedik, 3 seçenek verdik. 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a birer tane yazdık. 157 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a 157 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a. Yine bunu yazdık arkadaşlar. Sonra biraz önce 529'a ilk 9 kuponunda birdenbire banko yazmıştık. Şimdi 0'dan 1'e banko yazıyoruz arkadaşlar. Bakın 529 hepsine 9 tanenin altına tek tek tek 529 0'dan 1'e yazdık. 9 kupon öbürüydü. 9 kuponda bu 18 kupon arkadaşlar. 18 çarpı 3 misli yapsanız tek tek tek 18 çarpı 3 54 TL yapar burası. Ama alacağınız para e, en az arkadaşlar 150-200 lira burada. 150'den aşağı düşmez. En fazla da 300-400'ü bulabilirsiniz arkadaşlar. Tab bunların oranlarına bağlı olarak değişir. Burada önemli olan arkadaşlar ilk yer ikinci yere aldık. Niye? Oranlar yüksek olsun. Çarpıldığında az maç olsun. Verdiğiniz paradan fazla parayı alalım diye. İlla bu maçları oynamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ben size burada, burada tüm zamanların pratiğini kombinasyonunu veriyorum. Kendi seçtiğiniz maçlara bunları oynayabilirsiniz. Biraz önce gösterdiğim gibi. Biz 13-12-2000 bakın 13-12 perşembe günü oynadığımız kuponda 18 kuponun bir tanesini de tutturduk arkadaşlar. Bakın oranları yüksek olduğu için de verdiğimiz 54 liranın 3-4 katını, belki de 5 katını bilemiyorum artık onu hesaplamak lazım. Aldık arkadaşlar. Bakın ortalama zaten e, aşağı yukarı arkadaşlar 4.5-5 civarında oluyor. İlk yarı ikinci yarı şunlar arkadaşlar, şu ikisi. Dolayısıyla diyelim ki mesela 5, 3 kere 3 tane 5 olsun veya 5 kere 5 25. 3 tanesi 75, 3 misli olsa 250, 200'ün 200 üzerinde oluyor arkadaşlar. Tabi oranları yüksek olanlar denk gelirse aldığınız parayı komple çıkarıyorsunuz. Hatta fazla fazla çıkarıyorsunuz. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Söylediğim gibi bu formülümüz tüm zamanların formülü illa 17'sinin formülü değil. Ama bu maçları isterseniz bana güvenirseniz oynarsınız. şansımız arkadaşlar tutabilir. Şimdi diyeceksiniz ki sen niye oynamıyorsun? Arkadaşlar ben diğer arkadaşlara veriyorum bunu. Beni izleyen arkadaşlara veriyorum arkadaşlar. Buradan yayınlıyorum. Daha önce gösterdim tuttu bir tane oynasaydım onu alacaktım. Ama benim için bunların bilgilerini sizinle paylaşmak arkadaşlar. İleride param olursa bunları tabii oynamaya başlayacağım. Formülümüz bu. Ben size şablonu verdim. Şablonumuz bu. Bu şekilde şablon oluşturuyorsunuz. Bu maçları değiştirebilirsiniz ama ilk yarı ikinci yarı oynarsanız diğer maçlarda 3 maç seçip bu şekilde 3 ihtimal, 3 ihtimal, 2 ihtimal tutma şansı yüksek arkadaşlar. Sağ alttaki videodan tıkladığınızda diğer formüllerimize günlük ulaşabilirsiniz. Ama gün önemli değil. Bu formül asitasyonu kendi istediğiniz maçlara uygulayın arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Hayırlı işler arkadaşlar. İyi günler.